Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda son birkaç videoda bahsettiklerimizin gerçek hayatta bir örneği üzerinde duracağız. Özellikle bir para birimine yapılan spekülatif saldırıların nasıl bankacılık krizine dönüşebileceğini hep birlikte göreceğiz. Burada Oxford Economics'ten alınan bir grafik var. Grafikte, Tayland'ın 1990'ların başından günümüze kadar döviz kuru ve kısa vadeli faiz oranları bulunuyor. Bu grafikte bazı şeyleri ilginç bulacağınızı düşünüyorum. Önce pariteye bakalım. 90'ların başından sonuna kadar paritenin neredeyse sabit olduğunu görüyoruz. Paritenin ne olduğunu da hemen hatırlayalım. İki para birimi arasındaki kur. Bu grafikte de Tayland ve Amerikan doları paritesi yer almakta. Tayland bahtının Amerikan dolarına paritesi 25-26 civarında seyretmiş, neredeyse çıpalı gibi. Hatırlarsanız daha önce kur çıpasından bahsetmiştik. Merkez bankası Amerikan doları cinsinden rezerv biriktirerek veya satarak paritenin belirli bir bant içinde kalmasını sağlıyordu. Ancak sonra aniden 1997'de devalüasyon oldu. Her Amerikan Doları karşılığında daha fazla Tayland Bahtı ödenmesi gerekiyor ve para birimleri arasında çıpa kalmıyor. Bu duruma yol açan etkenlerden daha önce videolarımızda değinmiştik. Bir para cinsine karşı yapılan spekülatif saldırıların kötü olduğunu düşünebilirsiniz. O ülkenin ithalatı daha pahalı hale geliyor ve ülkedeki insanlar için yaşam masrafları artıyor. Bu videomuzda bunun niçin kötü olduğunu, bir para cinsine yapılan spekülatif saldırıların nasıl ciddi bir devalüasyona ve bunun akabinde gerçek bir bankacılık krizine dönüşebileceğini hep birlikte göreceğiz. Şimdi 90'ların başına dönelim ve bunu buraya yazalım. 90'ların başları Burada Tayland'ın kısa vadeli faizlerinin oldukça yüksek olduğunu görüyorsunuz. Kısa vadeli faizler buradaki mavi çizgi 1992'ye gidersek kısa vadeli faiz oranlarının %11-12 civarında olduğunu görüyoruz Ülkenin para birimiyle Amerikan doları arasında bir kur çıpası var Yatırımcılar bu ülkenin ekonomisinin sağlıklı olduğuna inandıkları için buraya yatırım yaparak yüksek faizlerden yararlanmak istiyorlar Tayland'daki bankalar da bu durum karşısında, Tayland'lı mudilerden mevduat toplamak yerine yabancı yatırımcılardan para toplayarak bunu Tayland'da yatırmak istiyorlar. Çeşitli ülkelerden pek çok yatırımcının bu ülkeye yatırım yapmak istediğini bir düşünün. Bu dönemde Amerika faiz oranlarını %7 gibi düşürebilirsiniz. Tayland'daki faiz ise %11 olsun. Kendinizi Taylandlı bir ticari bankanın yerine koyun. Bankanızı da buraya çizeyim. Amerika'dan %7'lerle kredi alayım. Aldığım krediyi de Tayland bahtına çevireyim. Bu durumda ne yapacağım? Her 1 dolar karşılığında 25 baht alacağım. Daha sonra da bunu Taylandlı müşterilerime %11 ile kredi olarak kullandırabileceğim. Bu şekilde düşünüyorsunuz. Aradaki yüzde dörtlük faiz farkı da bankanıza ne yapacak? kar olarak kalacak. Peki buradaki riskler neler? Başka bir ülkenin para cinsinden borçlanarak, kendi para cinsinizden kredi kullandırmanızın ne gibi riskleri var? Buradaki asıl risk, borç aldığınız para biriminin yerel paranız karşısında ciddi oranda değer kazanmasıdır. Ancak 90'ların başında bu risk göz ardı edildi, parasını Tayland bahtına çevirmek isteyen pek çok yabancı yatırımcı var diye düşünüldü. Bu spekülasyonu devam ettiren Tayland Merkez Bankası da para basarak bu dolarları satın almaya devam etti. Tayland Merkez Bankası piyasadaki dolarları satın alarak çok yüksek tutarda Amerikan doları cinsinden rezerv oluşturdu. Ve bir sebeple yabancı yatırımcılar paralarını geri çekmeye çalıştıklarında da Merkez Bankası hala kur çıpasını savunmaya devam etti. Her şey yolunda gittiği için yani ortam stabil olduğu için aradaki yüzde dörtlük farkı kar yazayım diye düşündüler. Ancak işler her zaman yolunda gitmeyebiliyor. 1997'de yaşanan da tam olarak buydu. Yatırımcılar, aniden Tayland'a çok yüklü kredi verilmekte olduğunu fark ettiler. Verilen krediler, en verimli alanlarda kullanılmıyordu. Özellikle gayrimenkul fiyatları spekülatif şekilde şişmişti. Ve yatırımcılar ürktüler, paralarını geri çekmek istediler. Daha önceki videolarda görmüştük, döviz kurları üzerinden spekülasyon yapanlar, devalüasyon yaşanacağını öngördüklerinde, Tayland Bahtı borçlanarak, bunu Amerikan Dolarına çevirmeyi ve Amerika'ya yatırmayı düşündüler. Eğer bunu yapan çok sayıda yatırımcı olursa, Merkez Bankası'nın döviz rezervleri de doğal olarak tükenecektir. Bu oldukça riskli. Zira düşünün, bu durumda Dolar borçlanarak bunu Tayland parasına çevirenlerin durumu ne oluyor? Buradaki grafikte bunu görüyoruz. Çok kısa süre içerisinde Tayland Bahtı'nın Amerikan Doları'na karşı değeri neredeyse yarıya iniyor. Borç aldığınız para, yerel paranıza göre bir anda iki katı daha değerli hale geliyor. Borcunuzun yerel para cinsinden değeri bir anda iki katına çıkıyor. Doğal olarak döviz cinsinden borçlananlar ne olacak bu durumda? Batacak. Evet, Tayland'da yaşanan bu durumda, bütün bankacılık sistemi bundan etkilendi ve tüm sektör krize girdi. Paritedeki ani yükselme sadece ülkenin ithalatını pahalı hale getirmekle kalmadı, aynı zamanda bütün finansal sistemi çökmenin eşiğine de getirmiş oldu.